En sık sorulardan biri de şu, rüyada simit görmek. Yani simit satın almak. Para veriyorsunuz, simit satın alıyorsunuz. Ya şöyle söyleyeceğim, hayatınızda hayır yapmadıysanız, mesela hayır duygunuz yoksa, sadaka verme duygunuz yoksa, içinizdeki inançlarınız kaybolduysa, yani hep böyle inanarak yapıp da sonra artık bunlardan pes ettiyseniz Rabbim sizi tekrar hayıra, inanmaya ve bu inanışlarınızla birlikte yapacağınız hayırlarda çok güzel bir hayat yaşamanıza işaret eder. Yani e, nimet hayırdır, e, adalet, düzen, elinizde olduğunu, o simitin elinize aldığını ve gösteriyorsa beklenmedik paralar, beklenmedik işler, fırsatların size ciddi anlamda yaratacağı. Eğer para rızkınız yoksa biriktiremiyorsanız, param nereye gidiyor diyorsanız artık para biriktirmeye başlayacağınız. Hatta mal anlamında da hayal ettiğimiz hep parayı biriktirdim ama hep be, ev büyüğü alamıyorum diyorsanız artık bu evredeki ev kapınızı da çok rahat bir şekilde almanıza işaret eder. Eğer ki bunu e, bunu uzun süredir böyle simit aldınız ama e, parasını verdiniz ve simit elinize geçmiyorsa sizin gerçekten daha çok e, inandıklarınız Kaybettikleriniz, mesela cuma namazına gidebilirsiniz, sabah namazı kılabilirsiniz, rızkınızın ve bereketinizin e, hayat boyu çoğalması için. Yani aslında simit elinize alıyorsanız hayırlı kapılar, Rabbim kadında hayır kapılarınız açılacak, bereketleneceğiniz şansınızın ve bereketinizin inanılmaz yoğunlaşacağı bir döngüyü gösterir borçtan kurtulmak, alacak verecek mevzularında rahata, yasal probleminiz, mahkemelik sorununuz varsa bile aydınlığa işaret eder. Hayırlı rüyanız olsun, rüyanız hayır olsun.